Matis'in Caz isimli eserini ilk keşfettiğim anı hatırlıyorum. Hayran kalmıştım. Hayatınızda bir şeylerin değiştiğini fark ettiğiniz anlardan biriydi. Müzede kitap resimleri olarak kullanılmış olan 20 baskıyı içeren bir portföy mevcut. Matis, Caz isimli eseri için boyadığı kağıt parçalarını kullandı. Bu kağıt parçalarını değişik şekillerde kesti ve yerleştirdi ilk başlarda eserin geçici ismi Sirk'ti. Kitapta palyaço, trapezci ve gösteri yapan hayvan resimleri yer alıyordu. At, binici ve palyaço adlı resimde, binici sağ üst köşedeki siyah beyaz tasarımlarla, palyaço ise sol alt köşedeki siyah ve yeşil çizimlerle gösterilmiş. Sirk eğitmeni ise sadece kamçısı olan sarı kıvrımlı çizgiyle ifade edilmiş. Aynı zamanda resimlerde gizli bir huzursuzluk duygusu hissediliyor. Sonuçta Caz isimli eser, İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç yılları esnasında yapılmıştı. Matis, tekrarlayan bir şekilde gizli tehlike, esaret ve ölüm temalarına gönderme yapıyor. Beyaz Filin Kabusu isimli resimde, bir topun veya taburenin üstünde durup gösteri yapmakta olan bir sirk filini görüyoruz. Matis bu görseli, ormanda geçen kayıp çocukluğun hayallerini kuran esir bir fil şeklinde açıklıyor. Filin ızdırabını, onu ok gibi delip geçen kırmızı alevler sembolize ediyor. Bu kitap savaş esnasında oluşturulmuştu. Yani insanların ailelerinden koparılıp mahkum edildiği zamanlarda. Caz'daki resimler çok farklı açılardan okunabilir. Fransız argosunda sirk eğitmeni anlamına gelen Monsieur Loyal isimli resim, General de Gaulle'ün profilini, yüzünün yandan çizimini gösteriyor. Bu resim tersine çevrildiğinde ise yüz ağza açık kılıç tutan birine dönüşüyor. Kitapta Ikarus isimli bir resim yer alıyor. Fransızca bir kelime olan Ikarizm trapezde yapılan bir harekete işaret ediyor. Bu yüzden görünüşte bu resim sirk çadırının içindeki parlak ışıkların arasında gösteri yapan bir trapezciyi gösteriyor diyebilirsiniz. Ama aynı zamanda denize düşen trajik İkarus figürünü de gösteriyor olabilir. Hatta belki de üzerinde mermi deliği olan bir figürü. Matis bize cenazeleri, kılıçları ve bıçak atanları gösteriyor. Muhteşem, bilinçaltına yönelik görseller bunlar. Ama aynı zamanda bir endişe duygusu da hakim. Herhangi bir sanat eserinden aldığım zevk, o sanat eserinin tarihteki, siyasetteki ve sanatçısının hayatındaki yerini anladığımda artıyor. Çoğu zaman ilk bakışta gördüğünüz şey görselin sunduklarının sadece küçük bir parçasıdır. Bu konuda cezden daha iyi bir örnek düşünemiyorum.